Şimdi size kompakt şarjörleri anlatacağım. Kompakt şarjörler otomat sigortaların veya motor koruma şarjörlerinin daha yüksek akım kapasitesine sahip olan devre kesme elemanlarıdır. Kompakt da kısa kusurlu devamlı aşma yapan manyetik açıcı ve aşırı yük durumlarında aşınık durumlarında açma yapan içerisinde birer bir metal demir açıcı bulunmaktadır. Bu kompakt şarjörlerimizde motor koruma şarjörlerinde olduğu gibi üzerlerinde akım ayar vidası bulunmaktadır. Bu akım ayar vidasıyla e, kompakt şartlarımızın koyma istediği akım değeri ayarlanabilmektedir. Burada dikkat edecek olursanız termik ayar e, vidam bulunmaktadır. 1 ila 0.8 sayılarını görmektesiniz. Burada 80 amperlik bir kompakt da 80 amperin 0.8'i ile yine kendisi yani %80 amper arasında bir akım aralarında ayarlanmaya imkan tanımaktadır. Bu tek baş harcımızda ise e, akım mitsi veya kat sayı olarak göstermeyin, direkt akım değeri bu e, seçici perümetör veya ayar ünitesi üzerinde gösterilmiştir. Burada dikkat çek olursanız akımın 24 amper ile 40 amper arasındaki herhangi bir değere ayarlanabilmektedir. Bu kompak şarkıları göstermiş olduğum sizlere termik ayarı e, yapan kısımda yani termik ayarı yapan e, seçme komitetörüydü. E, Bunlarda daha gelişmişlerinde kompak şarkıların yine bu komitetörden veya bu seçme anahtarından bir, de, bir adet daha bulunmakta. O seçme anahtarı ise kısa devre alanındaki mantık açıcının e, kaç mısır akım değerinde devreye girmesi isteniyorsa o devre ayarlamak için kullanmaktadır. Örneğin yani bu elimizdeki e, kompakt şartaylar e, manyetik akışıları 7.2 ile 13 misli bir akımda kısa devre olarak ağlayıp manyetik akışı Cv'ye girmektedir. O e tip e, kompakt şartaylarda bu 7.2 misli veya 13 değeri e, buradaki komitatöre benzer bir şekilde ayarlanabilmektedir. Bunlar başta da söylediğimiz gibi motor kurma şartaylarının veya ortamak siguratorlarının yapılarak aynı sorumakla birlikte e, akım kapasiteleri çok daha yüksektir. Bu kontak şartalara donanma olarak uzaklaştırılabilir miyim? Ayrıca alarm kontağı veya yardımcı kontak eklenebilmektedir. E, yer bunlar içi açtığımız zaman göreceksiniz içerisine e, bu aparatların takılabileceği mekanizma var bilmektedir. Burada trip konumunu etmek istiyorum sizlere. Kompakt şartlarımı 0 veya 1 konumunda açma veya kapama yaptırabilirim elle manuvaya olarak. Dikkat ederseniz bu kompakt şartlarımı 1 konumunda yani devreye enerji vermekte. Eğer ben bu kompakt şartlarımı 0 konumuna yetenek olursam bu kadar of yasını da görüyorsunuz. Kompakt şartların devreyi kesmiş oluyor. Şimdi tekrar bir 1 konumla alalım. Burada bir adet test bitonu bulmakta da bu test bitonuna basıyorum. Test bitörüne basitlerinde dikkat ederseniz kompakt şartlarım benim orta konumuna yani trip kurum, e, konumuna geldi. Elle ile kompakt şartları benim trip konumuna getirmem imkansızca 0'a getirebilirim veya 1'e getirebilirim. Ancak bir kısa devamında veya şarkımda, aşırı akımda açma yaptığında veya test bitörüne basitlerinde trip konumuna gelebilir. Dikkat ederseniz trip konumuna gelmiş bir e, kompakt şartlar bir kurumuna getirmeye çalışıyorum. Bakın, trip kurumunun ağrıdan sonra trip'e düşmüş kompak şartları bir kurumuna geldiğinde bir kurumuna durmuyor. Niye? Devleti sıfır kurumuna getirip mühendik açısından bakın sıfıra getirildi. Tekrar kurularak bire getirilmesi gerekmektedir. İsterseniz aynı bir de kompak yapalım. Kompak şartlarını şu anda bir kurumuna getirdim. Ve test butonuna asıyorum kompakt şarkı ara hep kurumuna düştü. Bu noktada 1'e getiremem. Çünkü bir ağrıza sonucunda bu konuya gelmiştir. 0'a getirip daha sonra 1'e kompakt şarkıya kurabilir. İsterseniz şimdi kompakt şarkıya içerisinde neler var? Hep beraber görelim. Motor kurma şarkılarında bayağı zorlanmıştık. Umarım Kompakt şartlarda bu kadar zorlanmayız. Şu anda üst kapak yinalarını açıyoruz. Üst kapak yinalarımızı açtık. Şimdi şu üst kapak yinalarımızı açtıktan sonra çıkarttık. kapağı açtıktan sonra uzaktan açtırma bobini, alarm kontakları gibi ek donanımları takabileceğimiz bir boş alan karşımıza geldi. Şimdi buradaki vidaları da açalım. Şunun için bunun ismi. Şimdi burada limetel elemanları görüyorsunuz. Bunlar metal elemanlarımız. Harekete geçirdiği mekanizması şu. Kompak şartlarımızı kurduğunuz zaman buradan kompak şartları şöyle çivyeyim. Ee, bu kısım mandaldan hareket ediyor. Şu anda kurdum kompak şartları. Döndürüyorum. Bakın şimdi metal elemanların e, harekete geçirdiği bir şöyle plastik parça var. Görebilirsiniz. Şöyle çevireyim. Bu plastik parçayı hareket ettireceğim ben. ben hareket ettirdiğim zaman buradaki mekanizma açtı. Tekrar kuruyorum mekanizma şu anda kurulu biraz sonra e, mekanizma arka taraftan boşa çıkarttığımda dışarı çıktığınız göreceksiniz İsterseniz ben şuradan o şekilde yapayım şu anda ben biraz bir parçayı ittirdim bakın mekanizma şöyle çıktı bunlar ise benim metal elemanlarım Şimdi içerisindeki manetik ölçü bobinlere bakalım. Anam montaj videoları burada. açıklığı olduğu kısım dikkat edersen biz bunların hepsi birbirine akutla bağlı şimdi bunlar perçin bağlantısı yapılmış bunlar perçinle yine markaplı çürkerek açılmış yakın değerleri yüksek olduğu için kompakt şahitallerde yıkancıma gancı söktüğümüz otomat sigorta veya motor koruma şahitallerin iyileri oldukça sağlam biraz daha tık ama bu da şu anda Döner kontakları görüyorsunuz. Dönme hareketiyle açma-kapama yapıyor. Şuna Aksperörleri Tabi buradaki e, mekanizma Uzun süreli kullanıldığı için oldukça yıpranmış Kontaklarda Şöyle söyleyeyim bozulmaları görüyorsunuz. Şunu çevirelim. Bakın, oluşan a ve ısı kontak yüzeylerini kaldırmış. Şu sabit kontağı da alalım. Şimdi diğer tüpü Bu sefer niyetim çok fazla yapıyı dertmenen sizlere göstermek. Sakin bir şekilde. Yani şuradaki plastik tutuşlarımız düşmüş. Şimdi onları bir karbonun alalım. Bunlar arap paralar. Şimdi bunlarda mağite kaçıyorlar, bugün bekledik ama içerisinde bugün çıkmadı. Çünkü bu kompak şartaların akım yerleri çok yüksek. Bu e, kompak şartlar 40 amperlik Bu kompak şartlar. Eğer bunun kısa devre anında 10 mesin ile aşmanak çok olursa 400 amper gibi bir akım geçmektedir. 400 amper dediğimiz çok yüksek bir değer aslında. Normalde bir çalışma mekanizması şu şekilde. Şu anda e, iki kontakla kapalı. Eğer kısa devre anında çok yüksek bir akım geçecek olursa bunda ki... Bu kompakt şartlar için e, 300-400 amper gibi bir akım yerinden 40 ampere kompakt şartlar için akım geldi. Akım buraya geldi. Dikkat ederseniz akımın burada geçme yönü bu şekilde. Yani akım buraya geldikten sonra burada bir mantık oluşuyor. Çok yüksek akım yeri olduğu için akımın geçme yönü bu şekilde. Derseni buradan bu kontağa geçiyor. Yani akım yön değiştiriyor. Yani fiziksel olarak parçak olsanız yönü değiştiriyor. Tekrar akım buraya geliyor. Akım yürü bu şekildeyken karşı kontağa geçtikten sonra akımın yön olarak, manatik alan olarak değişmekte Ve tekrar buradan çıkmaktadır. Çok yüksek kısa devre alanı oluştuğu zaman, şuradaki manzaralar da manatik manzaralar, mutlaka bunların ikisi de, çok yüksek kısa devre akımı oluştuğu zaman, buradaki sabit konutan manatik alanı, bir aynı şekilde buradaki sabit kontaktan geçen akımın etrafında oluşturmuş olduğu eee manyetik alan karşı kontaktaki geçen akımın manyetik alanına dönmeni itecek demeler ve buradaki manyetik alan karşı kontaktan geçecek olan manyetik alanı iterek mekanizmanın açma mekanizmadan açma yapmasını sağlamaktadır. Yani burada de bobin olarak sabit kontakların kendisi kullanılmıştır. Kontaklardan akımı birbirlerini ters yönde geçirerek, fiziksel olarak ve menatik alanını ters oluşturacak şekilde geçirerek kısa devranlarında, çok yüksek kısa devranlarında kontağın birbirlerini menatik alanını iterek mekanizmanın harekete geçirmesi saylanmış. Bu kompakt şartiyelimiz ise daha küçük akım değerlerine sahip bir kompakt şartiyelimiz. Burada bir metal elemanları hemen burada görüyorsunuz. Bunlar üç fazla bir metal eleman. Yine üstlerinde bunun köprülerine vardı köprülemeyi çıkarttık. Şuradan görebilirsiniz aradan. Burada işte malitik bobin kullanılmış. Niye? Çünkü bu kompakt şartelerin e, akım kapasitesi düşük. Bu e, kompakt şartelerde oluşacak kısa devre akımları diğer kompakt şartelerdeki mekanizme harekete geçirebilecek kapasitesi değil. ona nedenle dikkat ederseniz 4 spirli bobinler e, oluşturulmuş. Ve kompakt şartlarım şu anda kapağında gördüğünüz değer 1 olacak. Aşağı indirdiğimde kapağında gördüğünüz değer 0 olacak. Şu anda 1'e getirdim ve ee, herhangi bir aşı akım diyelim aşı akım oldu. Şeyler ee, bir metaller bu yönde harekete başladı. Bir metaller harekete başladı zaman şu zeki mekanizmi harekete geçirecek ve kompakt şartlarım trip konumuna düşecek. Bakın dikkat ederseniz şu anda kompakt şartlarım klip konumunda 1'e getiremiyorum ne yapmam gerekiyordu sıfıra çekip daha sonra 1'e getirip kurmam gerekiyordu